ak hangi günde buradanmış bir daha o her gün ya baba ne oldu kızım hadi hangi elimde bu çağan elimde eti evet, tırtırtırmence yapalım mı hayır yok ben ha, karagedi geliyor karda gediği geliyor, geliyor geliyor da geliyor Betiliyor şimdi yiy bir daha karrahiye gel geliyor. miyyo miyyo miyyo miyyo miyyo miyyo miyyo miyyo hadi sür sür lütfen ben senin eline yapın. gel aman be öykü ya hep öykü ya hep öykü sen öyküyü çok mu seviyorsun öykü bize gelsin öykü bize gelsin mi? Öykü'nün oyuncakları güzel mi? Öykü oyuncaklarını versin mi bize? Hemen <gülüyor> Öykü Öykü Öykü Metin'e oyuncaklarını verir misin? Öykü'nin bir sürü tapu var değil mi? Arabası da var Evleri de var Öykü'nün Bize gelsin mi Öykü? Öykü gelsin mi? Senin aklına binsin mi Öykü? Evet Kay kayından kay sıkma. Evet mi? Öykü seninle uyusun mu? Beraber senin yatağında yat, yatacak mısın? Evet. Beti. O zaman öykü...